Sabah. Oh. önce Yalancı bir geceye. Burada yattım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Her yerim tutulmuş bir şekilde. Sonra böyle gözmeyelim. ما فيك تطلع ما فيش طبله تشول ما يعني انا ديمه حوالد ديالى ديال مركز المدينه احنا رايحين على مركز المدينه يعني باقوبه العمل مو في باقوبه وهذا الشارع مثل ما تشوفوا يعني سبب الدولة الفاسدة لباقة اموال الشعب هذا الشارع أشوفه شون تعبان طريق طريق تعبان محافظة حلوة جميلة وبدون ما مشاكل bizle de global dille nasıl anlaşıyoruz. Diyala Ben de anlamadım ama güzel bir yer. Güzel. Batıda ne kadar doğayı koruyalım, temizleyelim derseler desinler kardeş, bu bölgede, bu bölgelerde piste tülüyor. Eyvallah. Nasıl? Güzel vallaha. Dağılıkla benzerim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah ne <gülüyor> yaptın? Yol temelinde hurma alalım dedik hiç beğenmedim beğenmedin mi hurmayı? Aynı kısmet mi? Bakayım ki sen ayısıttı Almak için geziyoruz bakalım bir yere daha geldik. Satlar biliyormuş hangi vurma daha iyi. Alina evet. beraber burası neresi? Diyala Bakuba. Kardeşim Türkmen beni evet. gezdiriyor. Sen de gelmişsin buraya, Eraka. <gülüyor> <gülüyor> Geldim İran demokrasisine, demokrasisine destek olmak için. Sıkıyor muyum? Burası şey, diyalab akulu değil. Burda inanılmaz sıkıntılı olaylar oluyor ya. Her şey var. Her, Her şey estirilme. var. Yemek, <gülüyor> içecek. Bir, i̇ki saat sonra bak, arkamıza bak. Bak. Bir saat sonra burası kadar hepsi doluyor. Hepsi. hepsi. Böyle, yaşasın Irak'ın bağımsızlığı. Adam, bayan, kız, <gülüyor> küçük, büyük hepsi geldik buraya. Herkes Irak'a gelsin. Irak'ta hiç sıkıntı yok. Her ha, şey vallahi, güzel. <gülüyor> Bakalım Bağdat gecelerinde neler yaşayacak göreceğiz. Den de, limnece week week. Ulan her yer asayış ya. <gülüyor> Herkes direnişte. Herkes sokağa çıkmış. <gülüyor> Bağdat Bağdat kaynıyor. <gülüyor> müşkil, müşkil. <uvala> <gülüyor> müşkil. <gülüyor> Vallahi müşkil, müşkil, müşkil. Her herkes sokakta. <gülüyor>